dandan. Ben buradan kaçıyorum. Olsun hadi bakalım da Of of of of of of Allah'ım ya Rabbim. Ya arkadaş. Abi atsın bir görseniz acayip fenaya. Şişi kaçırıyorlar, şişi patlatıyorlar Oha, hepsi Arkadaş ya. Hadi lan kalk çaldın. Kalk çaldın. Çabuk dışarı kaç. Aman. Aa yeniden gel adamım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bana da. Aman Nihayet indirebildim lan. Bir aydır indirmeye çalışıyorum diye. Oynamak için indiremediğim oyunu. Oha birden yüzünde. Çınlandı oğlum senin araba. He Öyle oluyor ya. Spamlanıyor. Mert sen de araba açar. Ben de bekledim. Oğlum ne yani güzel, güzel araba aç ya. ya. Oğlum, şey ride arabası. Ben de bekleyeyim Serhat abi çıkalı bir yarım saat oldu ya. Abi bu bildiğin rengi olur ya. Bu zaman çıkmış Serhat abi ya. Abi bu bildiğin raliyavlusu ya. <gülüyor> şey var ya hani. Bır bır kal kanal. He <gülüyor> aynen. Şey Futo <gülüyor> <foto> var ya. Futo var ya Futo. O çok fena ya. Abi sen de... Kanka video çekiyoruz. Tamam abi. O bir o bütün şey adamın önünde görevini ne yapar? Ne oluyor dedim ha? Üstümden uçluyor. Şu tatlama ayına bakalım. Arkadaşlar ben x-box'a internetim kötü olduğu için böyle biraz sorun var. Ne yazık ki gruptan attı beni Abi, ha. Arkadaşlar. Beni oyundan attı galiba. Ben daha sonra oynadık gönderdim. Arkadaşlar bana oyun daveti yollar mısınız? <gülüyor> Ayper. oyun daveti yollasana. Айпер, oyun daveti. <gülüyor> tamam. Dur geldi göstermiyor ya. Arkadaş yok böyle bir internet. Bak arkadaşlar yine attı beni ya. Üzgünüm arkadaşlar. İnternetim sorunlu. Birkaç gün böyle olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam. <gülüyor> Oğlum ben uygulamadan bir şeyim var ya. Oğlum ben biz anlarından gittim. Arkadaş yine mi attı ya? Normalde bu kadar atmaz arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde böyle değildir internetim ama. <gülüyor> Atla atla at. Gel yeah. Haydin gidik İçerideki kim? Yine mi attı ya? Arkadaşlar içerideki kim? Cık. Ya Var ya Arkadaşlar çok özür dilerim Ya ben niye atıp duruyor böyle ya Yine bak Abi gruptan grupta duruyor ya çiliyorsun da ya gruptan çık dur ya. Hadi bizliklere çağır da. Barto. Barto. <gülüyor> Aha, Aha Barto filan burada. Tek karakter. var. Muhittin insan ben var. Ya varız <gülüyor> Oğlum Alper'i, Al, tamam, tamam. alperi çarptım. Tamam, ben değilim kendim. Ben mi? Tamam. Tamam. Atatmı. Oğlum, sonunda aldım lan. Ben de aldım. Ne oldu? Atıp atıp duruyor ya. Daha hayır yapma. Abi. Sen o düşündüğüm şey olmasın. O konu Az gireceğiz zannettim. Havadayım ben şu an. Abi eğimize bana çıktı, uyarı veriyor. Aa, araba çok harba şekil oldu. Her şeyde, yani, arkaya Ayper, bak Ayfer. Hayır, hayır, hayır az gireceğiz. Ayfer... Sen araba sürüşüne... <gülüyor> Oğlum askeri gelince konuşuyorum ben bilmiyorum Bekir yani, niye şeyleri bizim grupta o ayrı oynuyor Niye öyle? O o mu zaten. Bak böyle... Oha! Terapi tren sen! Ömer'in hepsi 2. bölüm sürprizi Ömer de ayrı grupta Onlar hepsi 2. bölüm Ömer'in hepsi 2. bölüm yaptı Ömer'in Yanlış yerden atlıyorsun Arif'er sen yanlış Ar yerden atlıyorsun ya arkadaşım ya böyle internet mi olur böyle internet mi olur böyle internet mi olur arkadaşlar abi gidip geliyorsun yani yayın mı bir şey oldu ya yayın günü bir şey olmaz Yayım olunca var ya, cık. bak sinirlendim mi şimdi ya. Beni oyun davetiyorsun. Abi Nazar. Değil. Nazar değildi. İlk bölümden Nazar değildi ya. Bak yine attı ya. Evet arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Gördüğünüz gibi internet gidip gidip duruyor. Birinci bölümde böyle bir hata oluştu. Herkese tekrar özür dilerim. Yani böyle olmaması gerekiyordu ama ne yazık ki işte böyle oldu. Yani yapacağım bir şey yok. Yani internet sorunu normalde olmaz ama bu bugünler bir şey oluyor yani. Neyse arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. İyi günler. İkinci bölümümüz daha iyi olacak. Buna güvenebilirsiniz. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.